selam koç boğa arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben şengül şengülün sihirli falları dünyasına kanalına efendim hoşgeldiniz inşallah iyisinizdir sevgili koç ve boğa arkadaşlarım ikili ikili çekiyorum sizler için koç ve boğa arkadaşlarım 15 eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yani eski sevgiliyle veya eski eşle barış var mı hayatınızdan giden küs olduğunuz eski sözlü nişanlı Sevgili eski eş eski dost arkadaş Barış var mı şöyle bir bakacağız İkili ikili çekeceğim canlar 15 Eylül'e kadar şöyle usulen bir karıştıralım sevgili koç Burcu arkadaşım senden başlayacağım Boğa kardeşimizden çıkacağım hadi bakalım ekslerde küslerde Barış var mı dönüş var mı veya ne düşünüyorlar sizler için yararlanmak isteyebilirler her an varlığınızdan sizlerden sevgili arkadaşlarım Beni bir alışkanlık yaptı. Destenin altına mahrum kaldım diyor. Koç'tan ben mahrum kaldım diyor. Sevgili arkadaşlarım hadi bakalım. Şimdi Koç arkadaşımızdan başlayalım. Evet şöyle masamızda biraz düzeltelim sevgili arkadaşım. Bakalım sizin karşı partnerler şöyle sizin göreceğiniz açıya bırakmaya çalışıyorum. Evet eksiler, küsler, eski eşler, eski sözlü nişanlılar değil mi ne fark eder? Eski sevgililer Canlar, bakayım ne düşünüyorlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Kalemimi de almadım. Benim sevgili... Evet. Hmm. Evet, sevgili koç arkadaşım. Ex-partner, bakın sıkı sıkı tutmuş durumda bir cimrilik durumu var. Ya bu insan, iki boyutlu söylemek durumundayım. Genel açılım olduğu için, canlar ya sizi kaybetmekten korkuyor bu insan sıkı sıkı tutuyor ya da sizden sevgisini esirgiyor cimrilik yapıyor görüyorsunuz değil mi canlar hadi bakalım siz ise karşı partnerden haber bekliyorsunuz 15 Eylül'e kadar bu videoyu yayınladığım an itibariyle çektiğim anı saymayalım yayınladığım an itibariyle geçerlidir canlarım sizler haber bekleyeceksiniz bakın ateşlerden Keşke şöyle gelse de bir barış eli uzatsa da benimle arası tekrar düzelse gibi sağlam bir şekilde bu düşüncelere sahip iken karşı partner ise ya size gerçekten de sıkı sıkı sarılmak isteyecek sizi kaybetmek istemeyecek ya da size karşı bir sevgi cimriliği var bu insanın maalesef öyle değil mi canlar tamam siz ise bakın kartımız burayı takip etmekte sevgili arkadaşlarım Gördüğünüz gibi bir karar aşamasına geleceksiniz. Baktınız karşı partnerden size haber yok, hal yok, haber yok, bir tık yok. Siz ise bu diye gelindiğinde bir karar aşaması, tabiri caizse bir delilik yapma durumunuz söz konusu görülüyor. Çünkü neden? İster istemez bir korku durumlarınız var. Bakın rekabet içindesiniz. Canlar, kim için? Karşı taraf için rekabet içindesiniz. Dürüstçe mücadele etmek istiyorsunuz. Tamam, güzel, harika. Karşı taraf ise hem arayış içerisinde hem de sessizlik. Çünkü iki boyutlu söylemek durumundayım canlar. Şimdi sizin karşı partnerleriniz, eks partnerlerinizin hepsi arayış içinde mi? Hayır. Bazıları tabii ki de sessizliğe çekildi. Bazıları bakın arayış içerisinde. Bazıları sessizliğe çekilmiş durumda. Çünkü Neden? Çıkış yolu bulamıyor. Belli ki bakın burada askıya alıyor bazı şeyleri. Bu insan askıya alıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Çıkış yolunu ya da gururu el vermiyor da sevgili Koç Burcu arkadaşım size şöyle bir barış eli uzatamıyor. Aslında bir yerde bakıldığında sizi sahipleniyor bu insan. Fakat çıkış yolu bulamıyor. Ya aile engeli var ya maddi engelleri var. Bakın maddi sıkıntı da çekiyor olabilir bu insan size karşı. Çıkışı bulamadığı takdirde ne yapıyor burada bazı şeyleri hop askıya çekiyor. Dur bakalım ya bir iki ay sonra elbet belki bir şeyler olur gibi düşüncelere kapılıyor. Siz ise bakın burada bir delilik raddesine geliyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Bir karar karar ya tam ya hiç hesabı. Bu insanı ya isteyeceksiniz ya da tamamen kökten silip atacaksınız değil mi canlar? Bakayım ne karar alıyor benim sevgili burcu arkadaşımın aldığı karar neymiş? Maceraya atılmak istiyor. Karşı tarafla maceraya atılmak istiyorsunuz. Çünkü ateşlerden sizin kartınız geldi sevgili kardeşlerim. Karşı taraf ne yapacak bu vaziyetinizi? Etkiniz altında. Oo, harika etkiniz altında da. Bakın biraz da burada bir bıkkınlık, bir önünü görememe durumları da var karşı tarafta. Böyle bir ikilem arasında kalma durumları da var. Oysa ki bu karşı tarafın maddi ya da manevi sıkıntısı her neyse. Bakın burada bir şeyler sıkı sıkı tutuyor. Maddi ya da manevi sıkıntısı her neyse biraz böyle bıkınlıkla yaşama durumları var. Çok da bir sıkıntısı yok bu insanın. Her şey tam tam yerinde bir şekilde bir şeyler yerinde. Fakat öyle bir şey ki bu kartımız bir yerde de şu vaziyetinden kurtulmak için size de ihtiyaç duyuyor bakın bu insan sizin etkiniz altında Amma velakin bir yerde de söylemek durumundayım başladığı işi tamamlayamamak demektir bunu da söyleyeceğim bakın görüyorsunuz atın vaziyetini aslında bu insan bu sizin partner her kimisi sizi istiyor çıkış yolları arıyor çıkış yolunu bulamayınca askıya alıyor sizin bu vaziyetiniz karşısında etkiniz altında kalıyor size kupa uzatıyor çünkü yaşadığı yaşam hayat her neyse ona keyif vermiyor size ihtiyacı var peki madem öyle ihtiyacın var tamam anladık ne oluyor ortak olarak sizin etkiniz altında siz maceraya atılmak istiyorsunuz yanlış anlamayın Evini yuvasını seven karttır. Evet tamam anladık. Macera veya birliktelik hiç fark etmiyor. Ortak noktada anlaşmanız ne olacak sizin? Bir şeylerden memnun olmama memnun olmamayan kimmiş? Hmm. Karşı taraftan tık oluşmayacak. Bakın sabrı aldı olayı. Siz ise birer, bir yerde bakın. Burada kar, kılıcınızı veya... Kartınızı alıyorsa gardınızı aldı derler yani. Biraz böyle serin rüzgarlar estirebilirsiniz Karşı tarafın bu vaziyeti karşısında. Karşı taraf canlar dediğim gibi çıkış yolu bulamıyor. Bir engeller var bu insanda. Bir sıkıntı var. Hem etkiniz altında ama gelin görün ki bir şeyleri değişmesini istiyor. Bir şeylerden memnun değil. Bununla alakalı da kendini sabıra veriyor. Yani direkt olarak size adım atmıyor bu insan. Çünkü kartımız sabır kartıdır. Sabırla bir şeyleri elde etmek isterken siz de diyeceksiniz ki ee, kantanın topuzu şimdi kaçtı. Misali bakın burada kılıcınızı veya sopanızı artık gereken her neyse kaldırıyorsunuz. Yer misin yemez misin İster misin istemez misin misali canların vaziyet bu. Biraz sizi hafiften böyle bir serin rüzgarlar estirmenize bu kişiye sebebiyet verebilir. Çünkü burada bir memnuniyetsizlik durumu var. Sizin bu atılımınız karşısında bu insan memnun olmayacak bakın. Hem etkiniz altında kalıyor hem bir şeylerin değişmesini isteyecek. E yani şimdi karşı taraf bunu istediği zaman e siz de memnun olmayacaksınız. Siz de karşı tarafın bu duyarsız veya adım atamamak, geriye çekilme, sessiz kalma, arayış içine girme gibi durumlarında her iki tarafta birbirinden memnuniyetsizlik duyacak görülüyor. 15 Eylül'e kadar benim sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, yapacak bir şey yok. Dur bakalım ne olacak? Durun bakalım ne olacak? 15 Eylül sonrasında sevgi yolla diyor. Sevgili Koç burcu arkadaşıma Olsun diyor karşı taraf ne düşünürse düşünsün sen yine de ona sevgi yolla diyor. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra o sevginin pembe gülleri senin için açacak karşı taraf için de açabilir diyor. Sevgili koç burcu arkadaşıma güzel insanlara hadi bakalım sevgili arkadaşlarım biraz böyle bir sabır durumları söz konusu bir memnuniyetsizlik bir değişim bir şeyler değişsin diyebilirsiniz her iki taraf içinde evet sevgili koç burcu arkadaşım tabi hepinizde aynı etkiyi göstermeyebilir fakat herkesten bir parça var açık söylüyorum herkesten bir parça var burada sevgili arkadaşlar şimdi boğa burcu arkadaşlarımız için bir bakalım bakalım onların eksleri küsleri eski eş eski sevgili eski nişanlı sözlü kız arkadaş erkek arkadaş neler düşünüyorlarmış Barış var mı? Adım atıyorlar mı? Şöyle bir bakalım canlar. Sevgili bu arkadaşımız için. Şöyle ekrana doğru çekeyim ki sizler de rahatlıkla görün. Kalpler kırık. Karşı tarafta kalpler kırgın görünüyor canlar. Sevgili bu acıklarım. Neyse açarız. Şimdi açarız. Evet. Karşı taraf görüyorsunuz. Geçmiş olarak tabii ki bu hemen ani olan bir şey değil. Sevgili boğalar, sizin karşı eksileriniz eş ya da sevgili, nişanlı, sözlü fark etme. Eski sevgili öyle diyelim, eski hayatınızdan giden küs olduğunuz kişiler. Bakın kalbi kırık, şok yaşamış, geçmişte yaşamış bu insan bunu. Sevgili arkadaşım, sevgili boğa kardeşim ve hala da şu anda bunu yaşamakta. Siz ise bazı şeyleri artık bir anda olmuyor ya da sabıra verdiniz bakın askıya almışsınız askı durumunda aslında bir yerde de üzülüyorsunuz yine de o insana her şeye rağmen bir risk alıp tekrar hayatınızı almak istiyorsunuz ama ve lakin yine de o insan da sizi istiyor kalp kırgın bir şok durumu yaşanmış geçmişte kalbi kırgın şu anda bu insanın ama ve lakin sizi de sahiplenmek de istiyor aslında her ikiniz de birbirinizi istiyorsunuz bakın Acaba risk alsak mı? Risktir bu. Risk alsak mı? Bizi bu hale getirenler. Bakın burada iki kılıç var. Aradakini saymayalım. İki kılıç var. Değil mi? Araya da üçüncü girdi. Tamam. Değneklere bakar mısınız? Ne ilginç. Değnekler de üç tane. Ama buradaki şahs ne yapıyor? Bay veya bayan cinsiyetinin önemi yok. Bir tanesinin elinden tutuyor. İki tanesine sırt çeviriyor nedir her iki tarafta aynı düşünceye kapılabilir yakın gelecekte canlar çünkü sevgili boğa kardeşim bakın karşı tarafı kaybetmekten dolayı veya kaybetme korkusundan dolayı üzüntünüzü görüyor musunuz iç dünyanızda her gün böyle ağlamaklı bir vaziyetiniz yok sizin bu içimiz içten içe kaybettim veya kaybetmek üzereyim korkusu üzüntüsü var bazı şeyler askıya alınmış Karşı tarafta sizi sahipleniyor kalbi kırık bir şekilde bir şeyler olmuş yaşanmış tamam her şey geçmişte kalmış unutalım geçmişi ama bir yerde de bakın sizi sahiplenme duygusu da var bu insanın bir yerde birleşeceğiz şu iki kılıç her neyse atalım kenara sıkı sıkı birbirimizin elinden tutalım deme durumlarınız var her iki tarafında ardından tuttunuz mu birbirinizin elinden bakın canlılık geliyor ateşlerden kartımız evlilikten söz eder risk alarak tekrar birleşmek isteyebilirsiniz canlar ateşlerden neden olmasın çünkü her iki taraf birbirine karşı son derece istekli bakalım mı yoksa şu güzellik bilmiyorum böyle kalsın mı sevgili boğacıklarım yoğun duygular hissedeceksiniz bakın bundan sonra gelen kartı görüyor musunuz yoğun duygular hissedeceksiniz karşılıklı birbirinize karşı. Buyurun mücadele var. Sizde de aynı şekilde canlar. Birbirinizi kaybetmemek için çünkü birbirinize ihtiyaçla duyuyorsunuz bakın. Hayattan bir keyif almama durumlarınız var. Karşı taraf birazcık böyle serin ama haklı ya da haksız o kısmına ben girmiyorum. Bir mücadele içine girmek isteyecek sizinle canlar. Sizi kaybetmek de istemiyor. Bakın sıkı sıkı tutuyor. Ortak nokta. Bakın cazibe altında kalma. Ama şöyle de bir şey var. Şöyle de bir şey var. Tıpkı burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi. Şimdi cazibeyi bir kenara bırakalım. İki kişinin arasına şeytan girmiş. 3 3 Üç. Yani şöyle bir şey canlar ben size şöyle söyleyeyim sevgili boğa kardeşim bu karşı taraf sizin karşı partneriniz tamam sizi istiyor sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor yalnız şunu söyleyeyim bunu unutamıyor bu geçmişteki dalga her neyse bunu unutamıyor sizin yaklaşımınız karşısında burada çünkü bir yaklaşım var bakın görüyorsunuz değnek prensini sizin yaklaşımınızdan sonra karşı taraf bu hale alacak dürüst bir şekilde yanlış anlamayın kartımız bunu söyler dürüst bir şekilde biraz da böyle serin bir şekilde mücadele içine girecek bu insan yani sözlü tartışma yapabilir aslında sizi istiyor size karşı sevgisi var niçin sözlü tartışma yanlış anlamayın boğacıklarım affınıza sığınıyorum kartlarım ne söylüyorsa aldığım enerji Açılımım ne söylüyorsa bunu söylemek durumundayım. Yanlış anlamıyorsunuz ya. Aramıza üçüncü kişi neden girdi? Geçmişte bana bunu neden yaptın? Beni neden aldattın? Yanlış anlamayın. Yanında ben o insanı neden gördüm? Gibi tarz anlayın ne olduğunu. Bunların hesabı sorulacak. Bunların yanlış anlamayın bakın. Bu mücadele. Karşı taraf bunu yaparken de siz de zaman zaman bir açacaksınız bir kapatacaksınız. Çünkü kartımızın bir yanı verim diğer yanı kurak toprak gibi bir şeydir. Görüyorsunuz yoğun duygular hissedeceksiniz. Artı ya tam ya hiç davranmak demektir bakın. Ya sevgiyle bu insana karşılık vereceksiniz ya da hiç gereken neyse onu yapacaksınız ama arada kalmayacaksınız canlar sevgili boğacıklarım benim güzel insanlar şimdi daha fazla kurcalamayalım bu insan kötü mü? değil tabi ki de değil sadece bunun mücadelesini verecek anlatabiliyor muyum? bu aramızdaki şeytan neden? haberiniz olsun 15 Eylül'e kadar yine de diyor ki meleğim bir mucize bekle her an her şey olabilir karşı taraf sizi istiyor diyor bir mucizeyi bekle. Boğa diyor. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Her an her şey olabilir. Sakın ağlamıyorsun. Tamam. Hadi bakalım sevgili Boğa arkadaşım. Koç arkadaşım ve Boğa arkadaşımın eksileri, küsleri, sevgilileri, eski eşleri için efendim açılımımızı 15 Eylül'e kadar tamamladık. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa...